Merhaba arkadaşlar ben Kenan, şu an olaylı bir şekilde açılan Üsküdar halk ekmek büfesinin tam önündeyim. Dün burada halk nöbet tuttu. Bu büfenin kaldırılmaması adına nöbet tuttu. O şu bu partili etmeksizin sadece ekmeğini sofrasına 1 lira daha az ödeyerek koymak isteyen halk bu büfenin nöbetini tuttu. Peki bu nöbet kime neye karşıydı? Bugün size bunu açıklamak adına buradayım. AK Partili Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in bu büfe açılır açılmaz bu büfe için aldığı kapatma kararı ve e, zabıtalarını göndermesi sonucunda halk kapanmaması adına bu büfenin Biz de istiyoruz sıcak ekmek yemeği Nöbetini tuttu. Peki olayın derinlemesine girecek olursak Hilmi Türkmen'in zabıta ekibi buraya geldi. Bu büfe hakkında neye mal olursa olsun kapata, kapatacağız dedi. Mal olursa olsun alacağız dedi. Onu söyleyeyim. Neye mal olursa olsun? Bunun sebebi nedir? Size bunu sormak istiyorum. Bu zor günlerde halk 1 lira daha ucuza ekmek alacak. Bu sırf Ekrem İmamoğlu'nun projesi diye bunda edilen siyasi çıkarları anlamak mümkün değil. Buradan Hilmi Türkmen'e seslenmek istiyorum. Ben 17 yıldır bu şehirde, 17 yıldır Üsküdar'da yaşıyorum. Ben 17 yıldır burada olan bir vatandaş olarak ekmeğin siyasete alet edilmesini kabul etmiyorum. Lütfen bu yanlıştan dönülsün. Kaldı ki bunun buraya konulmasının alındığı karar 16 milyon İstanbul'unun temsil edildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yani Hilmi Türkmen ekmeği siyasete alet etmekle kalmayıp 16 milyon İstanbullunun kararını da çiğnemiş oldu. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini arzu ediyorum. Ekmeğin siyaseti olmaz. Halk ekmek zor günler geçiren ekonomik bunalımlar geçiren vatandaşın yarasına bir merhemdir. Halk ekmek AK Partili CHP'li meselesi değildir. Halk ekmek siyasi bir çıkar amacı güdülemez Lütfen bu yanlışlardan dönülsün. Ne zabıtalar burada yorulsun. Ne halk nöbetini tutsun. İnsanlar bu zor pandemi gününde. Zaten hükümetin bir desteği yok. Pandemi yardımı doğru düzgün yok. Ekmeğini ucuza alsın, evine geçsin. Teşekkür ederim.